Peki hocam yetişkinler neden korkarlar? Günlük hayatlarına nasıl bir etkisi olur bu korkuların? Yani e, korkularımız tabii e, yapıyla alakalı, kişilikle alakalı. Ama e, genellikle bu yapı ve kişiliğin üstüne binen veya eşlik eden travmatik deneyimler korkuları artırır. Örneğin trafikle alakalı yani kaza olmasından korkan bir kişi gerçekten ciddi bir travmatik kaza ile karşılaştığında veya bu kazayı gördüğünde şahit olduğunda o korkusu çarpan etkisi oluşturur. Yani 1 derece ise 5 dereceye çıkabilir. Hatta bir süre sonra sokağa çıkamaz hale gelebilir. Vesaire. Veya bir e, hırsızdan korkan bir kişi gerçekten bu korkusu varsa tabi bunun da üstüne gidip toparlamıyorsa yaşadığı kötü bir hırsızlıkla alakalı deneyim onun korkulan çarpan etkisiyle tamamen tedirgin, tamamen huzursuz hale getirebilir. Hatta korku öyle bir şeydir ki normal uyaranları bile normal algılamamıza sebebiyet verir. Düşünün, hırsızdan korkan bir kişi artık o kadar çok bunu düşünüyor ki yoldan geçen seyyar satıcıyı bile ha işte bu satıcı kılığına girmiş, hırsız diye yanlış tanımlayabiliyor. Ufak bir tıkırtı olsa, örneğin rüzgarın bir yaprağı kımıldatması olsa Ha tıkırtı geldi acaba birisi çatıda mı bacıda mı işte evime mi girmeye çalışılıyor diye tedirgin olabilir. Yani korku ve anksiyete arttıkça uyaranları yanlış algılamamız ve yanlış hassasiyetle bir yanlış yorumlamamız söz konusu. Hatta çocuklar çok aşırı korktuklarında halüsinasyon bile görebilirler. O derece çocukları olumsuz yönde etkileyebilir. Burada önemli olan korkunun erişkin dahi olsa sınırları derecesi ve etkileme derecesi. Yani bu etkileme derecesi fazlaysa tedavi gerektiren bir süreçtir. Günlük hayatı etkiliyorsa, örneğin biraz önce bahsettiğim korkulardan dolayı kişinin hayatı kötü yönde etkileniyor. Asansör korkusu var, kapalı yerde kalma korkusu var. Yani hiçbir şekilde asansöre binmiyor. Bu sefer hayatı sadece kendisini değil, çevredekilerin de hayatı olumsuz yönde etkileniyor. Çocuğu bakıyor, annem asansöre biniyor, ha demek ki kötü bir şey. Çocuğuna da korku aşılayabiliyor. Hem görerek hem genetik yatkınlık olarak. O yüzden eşliğindeki korkular gerçekten günlük hayatı etkiliyorsa ne olursa olsun mutlaka tedavi gerekiyor. Bu yeri geldiğinde kapalı yerde kalma korkusu olur. Yeri geldiğinde yükseklik korkusu olur. Yeri geldiğinde tek başına kalma korkusu olur. Tehdit, tehlike algısı olur. Ne olursa fark etmez. Korkuların arttığı durumlarda da uyku değişiklikleri, iştah değişiklikleri bir dizi fizyolojik değişiklikler de olabilir.